Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet Yeni bir videoda daha karşınızdayım arkadaşlar Bu videomuzun konusu çok istenilen Banner bek versiyon 3 Evet önce peki nasıl alabileceğinizi göstereyim Çünkü bazı arkadaşlarımız videoyu izlemeden direkt Cahil cahil kusura bakmayın Cahil cahil uh, Rol almaya geliyorlar O yüzden ilk başta göstereceğim bir daha da lütfen videoyu izlemeden rol almaya gelmesinler Şimdi açıklama kısmında verdiğim discord sunucuma geliyorsunuz arkadaşlar Buradan kayıt oluyorsunuz zirayla zira abimle Buradan e, geliyorsunuz abone rol kanalına,sapsol kanalına Bakın direk eksi altı koyup geçiyorum artık o kadar sıkıldım ki Neyse Son videoya like yorum atıyorsunuz arkadaşlar Son videoya like yorum atıyorsunuz Hangi videoysa artık son video bedava VDS 4 müdür İşte Banner Gipback ve 3 müdür ne bileyim gold panelin videosu mudur Ne bileyim artık son videoya like yorum atıyorsunuz arkadaşlar Atıyorsunuz Ardından buraya geliyorsunuz Bildirimleri de açıyorsunuz vardı arada Bildirimleri de açtıktan sonra ee, tam olan bir ses bulsam ona göre örnek göstereyim neyse şimdi böyle bir şey atıyorsunuz böyle bir SS atıyorsunuz bu SS attıktan sonra bak gördüğünüz gibi bildirimlerini açmış eee beynisi atmış yorumunu yazmış e, tam ekran bir şekilde saat tarif vesaire vesaire gözüküyor onu de almış şimdi burada aldıktan sonra arkadaşlar discord bgfg v3'e geliyorsunuz v3'e geliyorsunuz oradan da indiriyorsunuz zaten şimdi hemen peki tıntmaya geçelim arkadaşlar Evet buradan e, indirdiğiniz dosyada zaten bu ikisi olacak bu lisans bu bendercap dosyası bu teşekkür notu okuyabilirsiniz okusunuz iyi olur zaten neyse Buradan görüyorsunuz pek kısmına geldiğimizde burada 500'den fazla git var şöyle göstereyim ctl ile bu bakın 552 öyle var Şimdi e, burada Chrome'un favori olarak da bir tane klasör var bu arada onun hepsini de zaten ben kendim oluşturdum Sevdiğim gifleri dertledim diyebilirim buraya da. Şimdi bakın. Mesela hemen bir tane deneyelim mi abi? Şimdi? Hemen bir tane deneyelim kanka. Bakalım. Mesela hemen bir tane uyum yapalım ya. Uyum olsun. Aynen. Ben ekran gördükleriyle gidiyorum. Uyumlu olsun ya. Uyumlu bir tane yapalım şöyle. Mesela hemen hemen şunu koyayım. Sigaracı abiyi koyayım. Şunu koydum yüklenirse hemen yüklendi. Sonra hemen bunu değiştiriyorum. Eee şöyle kahveningi tavsi beyaz tavsı bir tane banner bulabilirsem güzel olacaktır. Beyaz tavsi bir tane beyaz tavsi bir tane beyaz tavsi. Hmm. Bakalım neler varmış. Yok bir şey gibi gözüküyor. Aynen. Yani. Bir şey yokmuş gibi gözüküyor. Şu var. Bu şey artık ne yapıyor yüzüyor bilmiyorum da. Neyse, onu aldığım ve güzel aslında uyum denemez buna da öyle bir şey yap, yaptım, neyse boşver, ee, hemen ben kendi stilimi yapayım, şöyle arkadaşlar, Ben mavi diyorum ben buna, mavi şey, ondan sonra bir de neyi seçiyorum biliyor musunuz, peki geliyorum, buradan hemen, hemen, hemen, hemen, hemen, hemen. çaprazın da olması lazım, çaprazın da bir yerde olması lazım, şunu seçiyorum, bunu seçtikten sonra gördüğünüz gibi böyle yıldırımlar falan filan çarpıyor Gördüğünüz gibi tam uyumlu oldu Tam uyumlu oldu arkadaşlar Yani böyle bir e, uyum yakaladım diyebilirim hatta ben bunu da Şöyle yapayım Şöyle Olsun biraz açığa geleyim Ha, Tam böyle güzel bir uyum yakaladım harbiden tam böyle iyi bir uyum oldu Tamam ben bunu bozmayacağım Hemen gelelim Gitlere gelelim mesela gitlerden bu kedi olsun Evet. Gördüğünüz gibi. Ne yapıyorsun kateşim? Şuradan ee, mesela banner olarak da şunu koyalım ya. Güzeldir. Mor mor mesela. Mor şeyleri için kullanabilirsiniz bunu. Hemen tekrardan gelelim. Bakalım arkadaşlar nasıl olmuş? Yüklenir sen? Evet. Güzel. Güzel olmuş bak. Tabu yüklenmemiş yani. yüklenmemiş? Şurada gözüküyor, orada gözükmüyor bak. Neyse hallederiz onu bir de öncekine bakalım öncekini ben merak ediyorum bu arada öncekine hiç bakmadım ben nasıl olacak bilmiyorum video anında dinliyorum ben de sizinle beraber İlk defa pekiyini hazırladım çünkü bayağıdır elinde bekletiyorum ee, bakalım Nerede o gif şurada mıydı? az daha inirsem görmüş bakalım bakalım bakalım Ha burada videoda like ve yorum atmayı unutmayın bu arada. Yanlış yere koydum neyse. videoda like ve yorum atmayı unutmayın dediğim gibi. Hemen buradan geliyorum, geliyorum, geliyorum, geliyorum. Sizin de beğendiniz bu arada bir şey varsa ııı e, yorumlara yazdım unutmayın. Bakalım siz neleri beğendiniz? Benimle aynı fikirde olanlar var mı? Benimle beraber uyumu sevenler var mı? Görelim yorumlarda. Tamam. Şimdi e, hemen ben şeyde bulursam. Nerede o bilmiyorum ama. Şuradan seçmiştim ben aynen, Favorilerden seçmiştim. Evet, gelin buradan. Evet, şimdi. Bu arada şeyin numarası da yazıyor mesela. Burada gel. E, kanka, burada ne mesela? Chrome GIF 16. Chrome GIF 16. Hemen gel buraya mesela, 16 yazıp aratabilirsin. Atıyorum, 16 yaz, arat. Aradığın gibi bulursun mesela. Evet, numaralı yaptık o yüzden. Ya tam olmadı. Tam gözükmüyor ama şu uyumdan oluyor aslında Tam olmuyor Aynen Ben yanlış şey koymuşum bu arada da yeni fark ettim Neredeydi hemen o Bulursam Mesela bak bu da varmış bunu da yeni gördüm Bu da var Ya da bu nitro şeyi Hani ilk defa nitro alıyorum hava atmak için böyle maniteye falan filan Hava atmak için kullanabilirsiniz Güzel oldu yani yaptım peki de bazen garipsiyorum Yapacak bir şey yok Biraz da internetim kötü o yüzden hani yüklenimi e, Yüklenimi yasak, kusura bakmayın Evet Oo güzel oldu ha Sanki böyle arda arda çekilmiş sahneler gibi gözüküyor değil mi <gülüyor> Neyse Tekrardan hemen nasıl e, alacağınızı göstereyim ondan sonra da arkadaşlar Gidelim Şimdi gördüğünüz gibi register kanalına geldik. Açıklamada verdiğim Discord sunucusuna geliyorsunuz. Eksi kanalı önünüze çıkacak zaten. Ondan sonra kayıt oldunuz. Kayıt oldunuz seviye basıp Sub short kanalında son videoya like yorum bildirim şeklinde ses atıyorsunuz. Son video like yorum bildirim. Aynı şu şekilde bak. Aynı bu şekilde ses atıyorsunuz. Son video like yorum şeklinde ses atıyorsunuz. Adına ben de eksi eksat falan diyor. Eksi eksi diyorsam bir eksik vardır eksi diyorsam zaten eksi diyorsam hemen bunun şeyine gelin bak ne diyor daimon daimon arkadaşın SS'ine bakıyorsunuz daimon arkadaşın esesine bakıyorsunuz ne eksik var hemen oradan öğrenirsiniz zaten abi biraz beğeninizi kullanın üstteki SS'lere bakın neyse hemen ben 6 diyorsam zaten rollinizi birazdan veriyorumdur Hemen Gipback ve 3 kalınlığına giriyorsunuz. Birazdan ekleyeceğim bu arada. Hemen e, gif'inizi, Pek'inizi alıyorsunuz. Shop sunucumuza da gelmeyi unutmayın bu arada. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.